Dürtü kontrol bozukluğu çeşitleri nelerdir? Özellikle burada kişinin kendi, e, örneğin yeme dürtüsü. Tabii ki bir dürtü kontrol bozukluğu şeklinde oluşan yeme dağınışı var. Bir de yeme bozukluğu şeklinde ulaşmış, aşamasına ulaşmış e, problemler var. Burada kişinin kendi yeme dürtüsünü denetleyememesi, tıkınırcasına yemek yeme, sonrasında bundan pişman olması, ve hatta buna bağlı olarak bazı e, anoreksiyal nervoza gibi, bulimiyal nervoza gibi hastalıkların oluşması temelinde de bazı dürtü kontrol problemlerinin olduğu görülmekte. Benzer şekliyle e, kumar alışkanlığı, kumar bağımlılığı veya kişinin sürekli patolojik kumar oynaması, belki bir danış denetim sorunu, dürtü kontrol sorunu olarak ortaya çıkan, daha sonrasında bağımlılığa kadar giden, bağımlılık oluşturan bir süreç. Madde kullanımları aynı şekilde, kendi dürtülerini denetleyememe, uygunsuz bir şekilde ortaya koyma, buna bağlı olarak tekrarlayan bazı olumsuz madde kullanımları, buna bağlı olarak yavaş yavaş bağımlılığın oluşması ve kişinin madde bağımlısı haline gelmesi ee, yine farklı bir örnek. Ee, cinsellik açısından baktığımızda kişinin kendi dürtülerini denetleyememesi, buna bağlı olarak da kontrolsüz bazı uygun olmayan cinsel davranışları ortaya koyması, İlerleyen aşamada da benzer şekliyle bazı konularda cinsellikle ilgili sorunlar yaşaması gibi problemlerini beraberine getirebilir. Bunları bir yelpaze gibi düşünebilirsiniz. Temelinde ise o kişinin dürtü ve dağınışlarının denetleme problemi olduğu ve sonrasında bu denetimsizliğin belli hastalıkların altyapısına oluşturarak belli hastalıkların oluşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Ee, örneğin patolojik kumar oynama bir dürtü kontrol bozukluğudur veya kişinin e, sürekli e, içten gelen bir e, ateş yakma dürtüsünü e, yerine getirmesi işte içten gelen hırsızlık dürtüsünü kleptomani gibi yerine getirmesi bunlar tamamen dürtü kontrol bozukluğu içerisinde yer alıyor ama e, bütün hastalıkların bazı önemli parçalarında dürtü ve davranışları denetleme sorununu olduğunu da görüyoruz. Dürtü kontrol bozukluğu olan kişiler biraz önce saydığım hastalıklara daha kolay yakalanma ve bu hastalıkları daha ağır yaşama konusunda